Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın, iyi seyirler. Emre Bora'nın gizlediği geçmişinin peşine düşer ve sonunda bir ipucuna ulaşır. Bora da bu sırada Emre'nin bir işler çevirdiğinden şüphelenir ve açığını bulmaya çalışırken Cengiz'e yakalanır. Cengiz Bora'ya çok sert bir tepki gösterir. Bora Emre'ye iyice bilenir. Bu arada Esin'de Zeynep'in ve Dat'ın kızı olup olmadığını öğrenmek için çok tehlikeli bir yola girmek zorunda kalır. Kerem'in Sıla'ya seni seviyorum dediğini duyan Tarık deliye döner. Kerem'in üstüne yürür. Sonunda Sıla ile Tarık'ın evli oldukları ortaya çıkar. Sıla bu durumda kaldığı için çok üzülür. Kerem buna dayanamaz ve Tarık'la konuşmak için evine gider ama işlerin daha da karışmasına neden olur. Durumu öğrenen kıymet, Kerem gibi bir kısmeti kaçırmamak için harekete geçer, Meltem'le yolları tekrar kesişir. İkisi bir olup Sıla'ya çok kötü bir oyun planlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.